Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Yepyeni bir duyuruyla karşınızdayız. YouTube kanalımızda ilk kez bir yarışma düzenleyeceğiz. Tabii bu yarışmayı Instagram üzerinden yapacağız ama sizden istediklerimiz arasında YouTube'a abone olmanız da var ve birbirinden ilginç, birbirinden farklı kaç tane var bakayım? 1 2 3 8 9 tane hediyemiz var. Hepsini sizlere dağıtacağız. Yapılması gerekenleri kurgumuzu açıklama kısmında size belirteceğiz. Ama istediğimiz şey şu. Teknoloji Oku'nun Instagram hesabını takip etmeniz. Aynı zamanda Rampage Türkiye'nin Instagram hesabını takip etmeniz ve e, aynı zamanda Teknoloji Oku YouTube kanalına abone olmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra e, Instagram hesabımızdaki ki onu da açıklamada yine sizlere vereceğim. Instagram hesabımızda yapacağımız paylaşımın altına yorum yapmanız yeterli olacak. O yorumlar sonucunda da Çekiliş yapacağız ve çekilişte bu ürünleri sizlere vereceğiz. Peki hangi ürünler var? Gönder bakalım gelsin. Gönder gelsin. Hop. Böyle bir adet tablosuz kulaklık. Evet damadın babasından <gülüyor> diye alıyoruz böyle. Yolla bakalım. Bitti mi? Bitti mi? Bitmedi. Geliyor. Oyuncu kulaklığı. Oyuncu kulaklığı. Bakın Rampage'in SNLX5 oyuncu kulaklığı professional gaming headset yazıyor. Koyuyoruz bunda. Bitti mi? Hayır. Ben oyuncu kulaklığı tarzı böyle serbest müzik dinlemek istiyorum diyenler için bir adet kablosuz <gülüyor> kulaklığı mısın? Snoopy'nin Snoopy, Snoopy Lucky modeli gördüğünüz gibi çok güzel ya baya havalı bir kulaklık ha. Onu kablosuz, da şöyle koyalım kablosuz kulaklık. Ben. Bitti ben mi? kablosuz kulaklık, kablolu kulaklık istemiyorum. Evet ben ne istiyorsun? Ben müzik dinlemeyi seviyorum diyenler için Hop. bir adet. Ne geldi? Yine Rampage'ten. Hoparlör setimiz var. RMSG19. Bunu da veriyoruz. Evet bunu da koyalım böyle güzelce. Ya bırakın ses aletlerini de bana biraz böyle mouse klavye edin diyenler için bir alet. Hop! Ne geldi? Şöyle bir faremiz var. Hem de RGB fare. Slash. Rampage'in Slash faresi de geldi. Devam edelim. Fareyi verdik. Bir tane de. Hop! Değişik bir şey bu yalnız ha. Buna baktık. Miracle K1 diye geçiyor. Bu böyle oyunlar oyuncuları oyuncuları oyuncu mini klavye gibi evet. bir şey değil mi bu? Evet. Bunu akıllı telefonlarla vesaire de kullanabiliyorsunuz. Tabii bir dönüştürücü almak gerekiyor. Evet. Bu da güzel bir şey. Özellikle oyun oynuyorsanız güzel. E klavye verdik. Mouse verdik. Bir de... Hop. Mousepad verelim değil mi? Normal işte. bir mousepad değil yalnız. RGB aydınlatmalı mousepad. Oo Çok iyiymiş ya bu. Evet. Hem de RGB aydınlatmalı. Bir mousepadimiz de geldi. Yanında başka var mı başka? Var tabii ki. Olmaz olur mu? Özgüce edin. Yayıncılar için bir adet. Oo mikrofon. Desktop e, mikrofonu USB'den bağlanıyor herhalde. Öyle tarif ettim. USB diyor. SNR 7 X Rampage'in. Bunu da veriyoruz. Ve en iyisini en sona sakladık. Evet. Bunların hepsi birer bir şeye çıkacaktı. Yani bir adet mouse, işte klavye, hoparlör ama bu sete çıkan şöyle bir bütün her şey var içinde. Bu hepsi var içinde. Klavye var. Ee, mouse pad var, fare var, kulaklık var, hepsi var. Dördü bir yerde. Var. Dördü bir yerde. En güzel hediye bu galiba ha. Güzelmiş bir ağır yani ha. Kafa. Peki bunları almak için ne yapacaklar? Bir kez daha hatırlatalım isterseniz. Bir kez daha hatırlatayım. Evet. Ee, Instagram hesabımızda bir paylaşım yapacağız. O paylaşımdaki e, yönergeleri uymanız gerekiyor. Söyledim az önce videonun başında ama bir kez daha söyleyeyim. Ne yapmanız gerekiyor? Bizi, yani Teknoloji Oku YouTube kanalına mutlaka abone olmanız gerekiyor. Teknoloji Oku Instagram'da takip etmeniz gerekiyor. Ve Rampage'in hesabı var. Onu da Instagram'daki paylaşımda vereceğiz. Takip etmeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda 3 arkadaşınızı da etiketleyeceksiniz. Yorumlarda, Instagram'daki yorumlarda söylüyorum. Bunları yapınca bu hediye çekilişine katılacaksınız. Bir hafta sonra değil mi? Bir hafta sonra açıklarız sonucu da. Yani bugün ayın kaçı? Bugün ayın bakalım. E, bugün ayın 21'i. 21 Eylül'de şu anda biz bu çekilişi başlatıyoruz. Bir hafta sonra da yani 28 Eylül'de de yine hem YouTube kanalımızda hem de Instagram hesabımızda kazananları açıklayacağız. Sayalım isterseniz ürünleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kutu var ama mesela burada 4 tane ürün var. Söyleyeyim güzel yani. 8, 12 tane aslında farklı farklı ürün vermiş oluyoruz. Bu güzel yarışmaların devamı gelecek. Yorumlarınızı esirgemeyin. Yazın. hani Başka istediğiniz şeyler olabilir. Ya da şöyle bir şey yapın. Şunu yapın diyeceğiniz şeyler varsa yorumlarda bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Her zaman söylüyorum. Youtube kanalımıza abone olun. Bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal takip edin. Ve aynı zamanda teknolojioku.com adresine de hepinizi bekliyoruz. Herkese bol şanslar diliyorum. Ve güzel bir yarışma olsun diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.